Nisan ayının ortalarında, güce yolu üzerinden başı dumanlı karlı yaylalara gitmek üzere yola çıkıyoruz. Derin kanyonları yararak akan berrak ve gürül gürül dereleri takip ederek yolculuğumuz devam ediyor. İnsan eli değmemiş yemyeşil vadilerde tertemiz havayı ciğerlerimize çekerek ilerliyoruz. Yolculuğumuz esnasında Karadeniz'in samimi ve sıcak kanlı insanlarıyla sohbet ediyoruz. Rabrondan çıktım, başım selamet. etti. selam, hoş geldin köyümüze. Bu köy neresi? Yukarı boyunu Hasan şey. Yükseklere çıktıkça karların erimesiyle coşan bembeyaz şelaleler, karlı dağlar dikkatimizi çekiyor. Karadeniz'in yüksek kesimlerinde yetişen kabalak ve kaldirikler bölge halkı tarafından çok sevilir. Doğal ortamda yetişen bu bitkiler, tamamen organiktir. Kabuk topluyorum. Bunun ha. turşusu olur, bunun pirinçlisi olur, bunun kavurması olur, bunun tuzlaması olur, her tür şeyi olur. Evet. Tamamen doğal bir sağlık için çok güzel. En iyi yemeği turşusudur. Bu kabukları ince ince bıçakla soyuyor. Şuradan şöyle yaptın, bak kendiliğinden atar. Zar gibidir. Bu kabuklarını soyuyorsun ilk önce, ondan sonra şöyle şöyle parmak gibi parmak gibi doğruyorsun. Haşlıyorsun, sarımsakla, tuzla, acı biberle kuruyorsun. Bir hafta sonra da yemeye başlıyorsun. Ben kabalak çok seviyorum. Kabalak turşusunu da çok seviyorum. Buraya bunu toplamaya gelsinler, toplayıp yesinler bence. Kesinlikle yemeliler. Değerli izleyenlerimiz Karadeniz dağlarındayız. Muhteşem bir doğa, müthiş bir... Manzara. Türkiye sevdalı isim, Türk dünyası sevdalı ve sizin hayranınızı. Sizleri çocukluğumuzdan yani gençliğimizden beri izlemekteyiz. Yani 90'lı yıllardan beri. Burası kurt taşı deriz biz buraya, kurt resmi deriz. Bizim çocukluğumuzda kamyonların sırtında gidiyorduk. Kamyonların sırtında giderken çocukluğumuzdan beri görüyor idik. Burası doğal dağın böğründe olmuş olan kurt resmi. Yaylalardayız. Burası Giresun Yaylaları. Baraj, göl, dağ, yayla, çam ve yeşillik. Barajın suyu yemyeşil. Yeşilin en muhteşem rengini oluşturuyor. Görüntülerle sizi Giresun Yaylalarına, Karavacık bölgesine, Gökçebel Barajı'ndaki çektiğimiz belgesel görüntülerle baş başa bırakıyoruz. da 3 tane e, baraj var. Şu gördüğümüz Gökçebel barajı. Arkada Karavacık var. Karşı tepenin arkasında da karşı tepenin arkasında da e, Yaşmaklı barajı var. Bunların hayati hikayesi şöyle. Gelivara e, deresinde bulunan bu Gökçebel barajına Öbür taraftaki, arka taraftaki Karavacık Barajı'ndaki fazla su tünellen e, buraya katılıyor. Burası da tünellen tekrar görülen dağdan Yaşmaklı'ya katılıyor. Yaşmaklı'dan da tekrar tünellen Harşıt Vadisi'nde HES olarak evimize elektrik olarak bizlere dönüyor. Gökçebel Barajı, yayların karlı dağları... Ve üç gün önce yağan karın o muhteşem güzelliği. Evet, yayla dağları, yayla, kış ve yaz gerçekten gezilip görülmeye değer. Artık Nisan ayında bile yaylalara çıkılabiliyor. Evet, dağlar karlı, yemyeşil çam ağaçları ve şelaleler, yine açan çiçekler adeta bir medeniyetin muhteşem geçmişini ve geleceğini anlatıyor. Gökçebel barajını geride bırakarak Kara Ovacı'ya doğru yola çıkıyoruz. Biz gelmeden birkaç gün önce yağan kar henüz erimemiş. Bir kelimeyle müthiş. Çocuklarımıza yayla kültürünü öğretmemiz gerekiyor. Ulu Türkistan'dan, Türkistan coğrafyasından Anadolu'ya getirdiğimiz, Karadeniz'e getirdiğimiz, Giresun'a getirdiğimiz o yayla kültürümüz. Evet, yüzlerce yıllık tarihi geçmişi olan Karavacık, Karaovacık veya Karaocak. Ocak, Türkistan kültüründe, Türkistan medeniyetinde, Ataların didelerin evlerini yerlerini kurduğu veya Allah dostlarının türbelerinin olduğu yerler, ocak tütsün, ocaklar yansın, ocakları tüttürelim diye hep atalar odlarını, korlarını, Türkistan'dan getirmişler, gittikleri kurdukları yurtlara, yuvalara, obalara o koru koyup ocağı tüttürmüşlerdir. Evet, ocak yanı, Karaovacık, Ahıl Baba. Ahi Baba veya Akıl Baba da 3000 metre yüksekliğinde hemen arkamızda. Karın eriyen kısımlarında açan kardelenler, renk renk çiçekler görülmeye değer. Evet Karavacık Yaylası'ndayız. Karavacık Barajı önümüzde obalar karlar altında ve bahar yepyeni canlanıyor. Yaylaya henüz göçler başlamamış Obalar, evler bomboş Her yerde derin bir sükunet var